Yani tabi hayal görmek güzel yani Fahrettin Bey zaten görüyor gideceğini de düşünüyor. Yani göreceğiz az kaldı 4-5 gün sonra. Şimdi bakın gezdiğimiz yerlerde bize rağbetin nasıl olduğunun bir önemi yok. Köylerin ismi değişiyor, caddelerin, sokakların ismi değişiyor. Esnafın yaptığı iş değişiyor ama bir sorun hiç değişmiyor. Ekonomik sorunlar. 2002'de Fahrettin Bey'in şimdi sattığı hayali bir değerlendirelim diye bakıyorum. 2002'de en büyük paramız kaç liraydı bizim? 200 lira kaç dolar alıyorduk? 132 dolar satın alıyorduk. Şu an kaç dolar satın alıyoruz? 10 dolar da değil. 9.70 dolar alıyoruz. Arkadaşlar 13 kat fakirleşmişiz. 13 kat. 2002'de küçük altını 30-32 liraya alıyorduk. Şu an 1 kilo soğanı 32 liraya alıyoruz. Dilimle karpuz satılıyor bu ülkede. Fahrettin Bey %55 alacağını söylüyor. Gerçekten hayal kuruyor. İstedikleri kadar çalışsınlar. Artık Abbas yolcu. Freni patlamış bir kamyon gibi aşağı doğru gidiyorlar. Bakın en yüksek dönemde aldıkları oy bile bu kadar değil. Bu kadar ekonomik kriz varken, bu kadar bölünmüştük varken, bu kadar sıkıntı varken, insanlar elini kolunu sallayarak bu ülkeye girerken, bakın bir, bir şey anlatayım çok önemli. Buyurun. Hafta sonu piknik yerlerini gezdik. 10 ailenin 5'i Afganlı. Şimdi iki boyut var. 1- Neden Afganlı? 2- Neden bizimkiler yok? Bizimkilerin olmama sebebi belli. Etin kilosu kaç lira ya? Hı. Bir diş pirzola 45 TL. Ya bir diş. Sen ben gibi kilosu yerinde olan arkadaşlar, bence <gülüyor> kaç dişle doyarız ya? Yani? İzlet hocam <gülüyor> şimdi sen ne soruyorsun? Kazancımızı veririz. Veririz de yani kazancımızı? İkincisi, elini kolunu buraya sallayarak gelen Suriyeliler, Afganlılar. Soruyorum size. Afganistan bize elini kolunu sallayarak geliyor. Biz Afganistan'a vizesiz gidebiliyor muyuz? Yeşil pasaporta vize uygulayan nadir ha. yerlerden biridir. Hiç biliyor muydunuz? Ben bilmiyorum. E arkadaşlar <gülüyor> ne gerek ki bizim gitmemiz? Onlar bize geliyor zaten yani. Bakın dış politika artık işler acısı hale gelmiş. Yani sınırlarımız kevgire dönmüş. Biz bir pankart asmıştık. Genel başkanımız her platformda söyledi. Sınır namustur. Ben buradan yine söylüyorum. Sınır namustur kardeşim ya. Vatandaşlık deseniz ekmek alır gibi vatandaşlık satıyorlar. Toprak, toprak ne acıdır? Uşak'ta utanıyorum. En çok toprak satan il Uşak. Neden? Kim alıyor? Kim alıyor arkadaşlar? İsrailler alıyor arkadaşlar. Bakın İsrail'e one minute dedik. Afganlar, şeyler, e, Filistinler, e, Türkiye'ye vizesi girebiliyor mu? Soruyorum sen. Evet. Giremez. Ama İsrailler elini kolunu sağlayarak gelirler. Onun için yani e, son dönem Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp ya da işte e, pankartlar açıyorlar. İşte mutfakta yemek yapanı değil de işte dik duran istiyoruz falan diye... Bunlara biz gülüp geçiyoruz. Artık çorba kaynamıyor. Artık cebinizdeki 200 lira, cebinizdeki 200 lira her köyde bu örneği veriyorum. Partinize göre alım gücünüzü artırmıyor. Yani siz Ak Partili iseniz de 200 liraya alabildiğiniz malzeme aynı, Cumhuriyet Halk Partili iseniz de İyi Partili de Milliyetçi Hareket Partisinden de olsanız cebinizdeki paranın değeri bulunduğunuz partiye göre artmıyor. Fakirleştik yani, fakirleştik. Ama öbür taraftan Orta direk kavramını yok edip zengin sayısını arttırdılar. Milyon doları olan insan sayısı artmış. 2002'den bu yana sayı artmış. E fakir sayısı da artmış. Şöyle bir açıklama yapıyorlar çok gülüyorum yani hani aklımızla mı dalga geçiyorlar emin olun bazen kendimden şüphe ediyorum. Diyor ki 2 milyona sosyal yardım yaptık İnşallah gelecek yıl 4 milyona sosyal yardım yapacağız. <gülüyor> yani sayı arttıkça şey sanıyorlar herhalde çok yardım yaptık. Fakirleşiyoruz ya arkadaş fakirleşiyoruz. Bak burada rakamlar böyle olmaz. Bunu tüyü sorun size onlar hesaplasın. Yani çok doğru rakamlar verir belki doğru bir yerlere geliriz. Yani insanların aklıyla dalga geçmeye gerek yok. Açlık sınırı bir hesap var. Devletin yaptığı biz yapmıyoruz yani, yani onlar yapıyor. Ben hep bu açıdan bakmışımdır. Acaba ben taraflı mı bakıyorum kardeşim? Bu vatandaş oy veriyor da doğru mu söylüyor diye düşünüyorum. Bakıyorum ekonomik anlamda hiç hiç alakası yok. Yani uşağın kalkınmasına bakıyorum. Ülkenin genel kalkınmasına bakıyorum. Boşa koyuyorum, dolmuyor, doluya koyuyorum, almıyor. Yani... E zaten uşak konuşuruz birazdan hani uşakla ilgili neler yapılabilir ama beni şaşırdı işte Afganistan'a vizeyle gitmemiz ya da işte Filistinli'nin bize vizeyle gelmiş olması, kolunu sallayanın ülkeye girmesi. Bunlara özel statü tanınmasından nefret ediyorum ya hiç hoşlanmıyorum. Yani ev sahipliğin bir sınırı vardır, bir zamanı vardır. Hani Anadolu'da şey yaparlar gidersiniz uzun süre oturursa şey derler ya siz yatın da biz eve gidelim derler. Hani. Yani şimdi... Kaç milyon Suriyeli buraya geldi ve biz bunların akıbetini bilmiyoruz. Ne adaptasyon süreciyle ilgili bir çalışmamız var, ne göndermeyle ilgili bir çalışmamız var. Ama biz nefis söylüyoruz. Genel başkanımız her platformda bunu dile getiriyor. Parayla vatandaşlık satılmayacak ne olursa olsun. İki, bu bizde misafir olan yabancıların tamamı iki yıl içerisinde güle oynayan memleketlerine gönderiyor. Evet, bugün de bir